Heyecanla beklenen Dünya Kupası 2018 Rusya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran Perşembe günü başladı. 25 Haziran Pazartesi gününün 3. maçı, B grubunun 5. maçı olan İran Portekiz maçı olacak ve Dünya Kupası'nın 11. günü oynanacak. İki takımın analizlerine geçelim. İran takımı bu turnuvaya 5. defa katılıyor. İran ekibi kanatlardan veya orta sahadan atak duruyor. Savunmadıysa takım oyuncuları geri koşular ile savunmaya destek oluyor. Gruptan çıkması gerçekten çok zor. Portekiz 2016 Avrupa Şampiyonu. Fakat Dünya Kupası'nda hiç kazanamadılar. 2006 yılında turnuvayı dördüncü olarak bitirdiler. Dünya Kupası 2018 için 4 hazırlık maçı yaptılar. 2 mağlubiyet, bir beraberlik ve bir yenilgileri var. En büyük kozları Tabii ki de Christian Ronaldo'dur. Portekiz mücadeleci ve pes etmeyen bir futbol.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 Kanalımıza abone olmayı unutmayın, hoşçakalın.